Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Nisan 2018 astrolojik etkilerinden bahsedeceğim videoyu şu an çekiyorum. Evet arkadaşlar Mart ayında Martın 22'sinde Merkür retrosu başlamıştı Koç burcunda ve Nisan ayının ortalarına kadar Merkürün retrosu devam edecek. Koç burcu sizin ikinci evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla Beklediğiniz paralar varsa bu dönemde gelebilir. Yeni bir takım maddi girişimler için çok uygun bir zaman olmayabilir. Yeni e, başlatılan maddi girişimlerde hemen e, tahsilat yapılamayabilir arkadaşlar. Ama geçmişte başlatılan uzun süredir sürüncemede kalan konuları da çözmekte iyidir Merkür Retrosu. Onun dışında kendinizle ilgilenmek için kişisel gelişiminizle, kişisel bakımınızla ilgilenmek için harika günlerdir bu günleri biraz daha derleme, toparlama dönemler olarak görmemizde fayda var arkadaşlar. 16 Nisan'da burcunda bir yeni ay var. uranüsyen bir yeni ay. Ee, yine ikinci evinizde. Dolayısıyla çok sıra dışı bir e, maddi kapı bulabilirsiniz kendinize sevgili balıklar. E, maddi kazançlara yönelik farklı bir alan keşfedip ona yönerebilirsiniz, ek iş bulabilirsiniz. E, bu tarz konularda veya kendi kişisel gelişiminizle ilgili sıra dışı bir yöntem belirleyebilirsiniz. Bu e, yenilik sıra dışı ve ani bir yenilik olacaktır arkadaşlar. Koç enerjisiyle de başlangıç için hali uygun bir dönem diyebiliriz. Ay boyunca Jüpiter ve Neptün'ün güzel, olumlu açısı var. Neptün zaten uzun süredir sizin burcunuzda. Jüpiter akrep burcunda. Akrep 9. evinizi temsil ediyor. Neptün 1. evinizde. Dolayısıyla güzel maneviyatınızı geliştireceğiniz, artık dini, metafizik hangi alana eğiliyorsanız bu alanda bir manevi dönüşüm güzel bir, şifa enerjisiyle dolacağınız bir ay olacağını söyleyebilirim. Bol bol meditasyon yapabilir, namaz kılabilir, dua edebilirsiniz. Bu ay gerçekten özellikle siz sevgili balıklar için şifalı bir ay. Ee, onun dışında uzak yerlere seyahat planlarınız varsa, uzak yerlerden beklediğiniz haberler varsa, onlar için de olumlu ve e, güzel enerjilerin hakim olduğu bir dönem Nisan ayı. Hemen hemen bütün aya yayılmış bir enerji bu enerji. Oğlak Burcu'nda zorlu bir sterlum var arkadaşlar. Mars, Pluto ve Satürn'ün birleşmesi söz konusu Oğlak Burcu'nda. Dolayısıyla e, Oğlak enerjisi biraz zorlu olacaktır. Oğlak sizin 11. evinizi temsil ediyor. Arkadaş ortamlarına, sosyal çevrelere çok dikkat etmek lazım. Yeni tanıştığımız insanlara dikkat etmek lazım. Geçmişteki arkadaşlarımızla, iletişimimize, kontaklarımıza dikkat etmek lazım. Bu konuda çeşitli sıkıntılar, çeşitli zorlanmalar, e, beklenmedik ani dönüşümler, değişimler yaşamamız söz konusu olabilir. Veya hayallerimizle ilgili konularda bir takım zorlanmalar yaşayabileceğimiz gibi kariyer getirilerimiz ve ünvan e, beklentilerimizle ilgili de bazı sorunlar ve sıkıntılar yaşayabiliriz sevgili balıklar. Bu dönemi biraz daha e, yumuşak atlatmak için özellikle Nisan ayının son haftasına temkinli ve dikkatli girmenizi tavsiye ederim. Oldukça ha aktif, hareketli ama agresyon enerjisinin ve e, kısıtlanma enerjisinin hakim olduğu bir dönem olduğundan e, emin olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ayın sonunda ise Akrep Burcu'nda bir dolunayla ayı kapatıyoruz. 30 Nisan'da 9 derece Akrep Burcu'nda Akrep 9. evinizi temsil ediyordu. Ve dolayısıyla bir uyanış, bir şifalanma enerjisiyle kapatıyorsunuz ayı. Demek ki siz bu ay genel olarak maneviyatınıza yönelecek ve kendinize iyi gelen her neyse ona yöneleceksiniz sevgili balıklar ve Artık eski düşünce kalıplarınızdan, eski felsefenizden sıyrılarak yeni bir e, düşünce yapısına, yeni bir şifa enerjisine geçerek e, bu eski olan her neyse, köhne olan, işinize yaramayan her neyse ondan kopmak biraz zor olsa da mecbur kalacaksınız kopmaya ve artık düşüncesel boyutta, manevi boyutta yeni bir siz olarak devam edeceksiniz. Bu ayı bu şekilde kapatacaksınız sevgili balıklar. Evet, Nisan ayı astrolojik yorumu kısaca bu kadardı. Diğer videolarımda görüşmek üzere kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bilhassa yükselen balıklar için çekiyorum bu videoyu hatırlatmakta fayda var. Sevgiyle kalın, hoşça kalın sevgili balıklar.